Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda bileşik faizleri anlatıp kafanızı karıştırıyordum. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Hiç hikayetçi olmayalım. Ne demiştik? Faiz oranı %100 demiştik. Yani bir sene sonra borçlandığınız tutar üzerinden %100 faiz ödeyeceksiniz. Daha sonra eğer 6 ay için bu oranın yarısını isterseniz neler olacağını da sizinle konuşmuştuk. Bu durumda faizi altı aylık süreler için bileşik olarak uygulayacağımızı söylemiştik Ve daha sonra ise sürenin bir ay veya bir gün olması durumunda neler olacağı üzerinde konuştuk Burada gördüğümüz bir günlük olandı Eğer size her gün için binde 2.7 faiz oranı uygularsam ve bunu 365 gün süresince tekrarlarsam Neler olur? Şimdi ona bakalım. Binde 2.7'nin nereden geldiğini hatırlayalım. %100 bölü 365 gün o da eşittir. Binde 2.7 yapar. Binde 2.7'nin şimdi 365. kuvvetini bulacağız. Hesaplamayı Excel dosyasını kullanarak yapacağız. Çünkü işlemler çok karışık. Şimdi binde 27 Üzeri 365 yaparsam, sonuç 2.7148 yapacaktır. Yani bana bu kadar borcunuz olacak. Şimdi 365 gün süresince her gün borçlanıyorsunuz. Ödemeniz gereken faiz de her gün hesaplanarak borcunuza eklenmiş oluyor. Bu hesaplamaya göre benden bugün 1 lira borç alırsanız bir yılın sonunda ana para ve faiz olarak toplam 2.7148 lira ödemeniz gerekecektir. Eğer dilerseniz günlük değil saatlik bile bileşik hesaplatabilirsiniz. Tabi bunu teorik olarak söylüyorum. Sonuçta karşınızdaki bir banka veya finansal kuruluşsa saatlik olarak borçlanamazsınız. Bir de bize fikir vermesi açısından yine de saatlik bileşik faiz hesaplamasına bir bakalım. Diyelim ki saatlik borçlanıyorsunuz ve faizin her saat başında işlemesini kabul ediyorsunuz. Şimdi bunu hesaplamaya çalışalım. Öncelikle bir yılda kaç saat olduğunu bulalım. Bir yılda 365 gün var ve her gün 24 saat var. Şimdi bunları çarpalım. 365 çarpı 24 saat, o da ne yapar? 1 yılda 8760 saat yapar. Evet, bunu bulduk. %100, yani 1 bölü 8760 dersek, o da 0 tam 100 milyonda 114.155 çıkıyor. Gerçekten yazması bile hayli zor. Yani saatlik bileşik faiz uyguladığımızda bu sonuca varıyoruz. Bahsettiğimiz süre yine 1 yıl saat başı bileşik faizi hesaplıyorum. Yani bu faiz oranının 8760. kuvvetini alacağım. Eğer sadece 1 saat için borç almış olsaydınız 1 milyon 114 bin lira borcunuz olacaktı. İkinci saati de borçlanırsanız nasıl hesaplıyorduk onu da hatırlayalım. Birinci saatin sonundaki borcunuz 1 milyon 114 bin liraydı Kendisiyle çarpacağız, başka bir deyişle ne yapacağız? Karesini alacağız Üçüncü saat için bir kere daha çarpmamız gerekecek Bir sene içinse 8 bin kere çarpmalıyız. Yani 8 bin kuvvetini almamız gerekecek. Hepsini tek tek çarpmak mümkün değil. Oldukça zamanımızı alır Şimdi parantez açıyoruz. 1 artı 0 tam 100 binde 114 diyoruz ve üzeri diyoruz 8760. Sonuç olarak 2.71443 bulacağız. Yani eğer şu an 1 lira borçlanırsanız faiz de her saat başında bileşik olarak hesaplanırsa ve Faiz oranı yıllık bazda %100 olursa 8.760. saatin yani 1. yılın sonundaki borcunuzun 2 tam 714.433 lira olduğunu görürsünüz Şimdi ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir noktaya, daha doğrusu bir sayıya değineceğim E sayısı diyoruz buna Bileşik faiz hesaplamasına başladığımızda ilk hesaplamada bana 2 lira borcunuz vardı İlk önce 1 senelik bileşik faiz uyguladım Sonra ödemeniz gereken tutar 2.25 liraya çıktı Ve bileşik faizin hesaplandığı süre kısaldıkça ödemeniz gereken tutar yükselmiş oldu Evet süre kısaldıkça ödeyeceğiniz tutar da artmış oluyor ancak bu tutarlar tek bir sayıya yaklaşıyor sanki ya da yaklaşıyor gibi Her gün bileşik faiz uyguladığımda, yıl sonunda bana yaklaşık 2.71 lira borcunuz oluyor Ve saat başı bileşik faiz uyguladığımda da borcunuz yine buna yakın bir miktarda oluyor Yani sanki sürekli gizemli bir sayıya yaklaşıyor gibi duruyor burada işte biz bu gizemli sayıya e sayısı diyoruz. Evet şimdi videonun yarısından fazlasıyla söylemeye çalıştığım şeyi bir de formüle dökelim. Vade başında benden ne kadar borç aldıysanız bu tutarı vade sonunda geri ödemeniz gerekiyor. Bunu mavi ile yazayım. Aldığınız borca ne diyelim? Ana para diyelim. Ana para çarpı 1 artı faiz oranı. Faiz oranı neydi hatırlayalım %100 bölü, yılda kaç kere bileşik faiz uygulayacaksak Biz en kere diyeceğiz buna ve buranın hepsinin en kuvvetini alacağız Örneğimizde ana paramız 1 liraydı yani burası 1 1 artı %100 de 1 demek ya da 1.00 yazalım ve faiz bir kere hesaplanıyordu. Ne yazacağız? En yerine 1 yazacağız. Ve yıl sonunda bana 2 lira borcunuz olacak. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Basit faiz hesaplamasını yaptık. Her ay bileşik faiz uyguladığımızda nasıl hesaplıyorduk? Onu da bir hatırlayalım. Ana para 1 liraydı. Ne dedik? 1 çarpı parantezimizi açıyoruz. Bir artı 100 bölü 12 ve hepsi üzeri 12. kuvvet. Şimdi bunu Excel'de hesaplamaya çalışalım hemen. 1 artı 1 bölü 12 üzeri 12 eşittir 2.613 ediyor. Ve her gün bileşik faiz uyguladığımda da şöyle oluyor. Ana para yani 1 artı 1 bölü 365 üzeri 365 ki bunu da 2.71 küsür olarak bulmuştuk zaten Burada da gördüğünüz gibi formüldeki eni büyüttükçe o gizemli sayıya yaklaşıyorum Bu 2.71 ve küsuratı da var tabi ki bunun Sanırım virgülden sonra 18 basamağa kadar hesaplamışlardı bunu bu gizemli sayının ismi de e sayısı demiştik. Bu da pi gibi bir sayı. Diğer videolarımızda da bu e sayısıyla tekrar karşılaşacağımız için dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Aslına bakarsak bu sayı burada bir limittir diyebiliriz değil mi? E'nin sonsuzluğa doğru gittikçe yaklaştığı limit. Ve bizim örneğimizde de 1 artı 1 bölü en üzeri, ninci kuvvetteki en büyüdükçe bu sihirli sayıya yaklaşıyoruz. İşte bu sihirli sayıda e oluyor demiştik. E sayısının değeri de 2.71 virgül, bunun küsüratı vardı ama bundan sonraki virgülden sonraki basamakları unutuyorum her zaman. Aslında bu sayıyı incelemek gerçekten eğlenceli. Milyon gibi acayip büyük bir sayı koyalım. Mesela en yerine buraya koyarsanız buraya da koymanız gerekecektir. Bu durumda en büyüdükçe sayının e'ye daha da yaklaştığını görürsünüz. e'nin en fazla kaç basamağını elde edebileceğinizi görmek aslında gerçekten eğlenceli bir çalışma. Daha sık bileşik faiz uyguladığınızda, sayının bu sayıya gitgide daha çok yaklaşması gerçekten bana çok ilginç geliyor Bu videomuzda bunları öğrendiğimize göre, bir sonrakinde en sonsuza yaklaştığında ne yapacağız? Onu öğreneceğiz Sonsuza gittikçe ne yapıyorsunuz? Aslında sürekli bileşik faiz uyguluyorsunuz Saniyenin katrilyonda birinde bile bileşik faiz uyguluyorsunuz. Sizce de çok ilginç değil mi? Saniyenin katrilyonda birini bile hesaba katarak bir faiz oranı hesaplayabilmek. Bence gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bu video oldukça uzun oldu. İsterseniz burada duralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.